bugün sizlerle beraber nefis bir magnolia yapacağız tam bir pastane usulü olacak o halde artık videomuza geçebiliriz şimdi artık tatlımızın yapımına geçebiliriz 2 yemek kaşığı kadar margarinimizi alıyoruz tenceremize ve eritiyoruz eriyen margarinlerimizin üzerine bir çay bardağı unumuzu ekliyoruz ve bir çay bardağı buğday nişastamızı da ekledik şimdi karıştıracağız Ardından bir su bardağı kadar da şekerimizi ekliyoruz. Şeker, un veya tam olarak karıştıktan sonra da azar azar sütümüzü eklemeye başlayacağız. Ama öncelikle bunların tam olarak karışıp bir helva kıvamına gelmesini sağlayacağız. Kavrulduktan sonra artık 4 su bardağı sütümüzü eklemeye başlayabiliriz. Burada önemli olan şey azar azar eklemek ve iyice bunu yedirerek süt eklemeye devam etmek yoksa topak topak olur. Eğer yaptığınız bir topak topak olursa bir blender yardımıyla da çok rahat bir şekilde kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 dakika içerisinde kıvam almaya başladı artık muhallebimiz. Kısık ateşte pişiriyoruz ve sürekli olarak karıştırıyoruz. Muhallebimiz artık kıvam aldı. E, bu kıvama geldikten sonra artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Ve ardından bir paket Vanilyamızı ekleyeceğiz, Ve iyice çırpacağız. Doğrayıcımızın içine alıyoruz şimdi. Ardından un haline gelene kadar öğüteceğiz. gördüğünüz gibi bu şekle geldiğinde artık hazır şimdi bütün malzemelerimizi birleştirmeye başlayabiliriz ben bugün içerisinde çilek kullanacağım şimdi onları doğramaya geçiyorum sizlerseniz muz ya da kivi terdinize bağlı olarak istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz ben ama en çok çileğe yakıştığını düşünüyorum ardından süsleme işlemine geçeceğiz Üstüne de böyle çilekleri tüm olarak koyacağım. Ama farklı bir şekil vermek istiyorum. Bu yöntemi eminim sizler de biliyordursunuz. Ama ince ince bu şekilde kesiyorum. Ufak aralıklarla. Gördüğünüz gibi ufak aralıklarla kestim. Ve bu şekilde elimle hafif ittirerek çiçek şeklini vereceğim. Ve süslemelerimi öyle yapacağım. Tam bir pastane usulü magnolia tarifimiz bu. Tabanına bir miktar kadar muhallebi koydum. Ardının üzerine öğüttüğüm cici bebelerden yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar serptim. Ardından tekrar yine bir muhallebi bir kat daha serip bu şekli verdim. Kenarlarına da gördüğünüz gibi çileklerden dizdim. Siz dilerseniz başka tür bir şekilde verebilirsiniz. Ben bu tür bir süslemeyi tercih ettim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.